Etkiniz Avrupa Birliği programı, sivil toplum örgütlerinin insan hakları ihlallerini izleme çalışmalarına destek sağlıyor. Sivil toplum örgütü olarak insan hakları izleme çalışmaları yapmak istiyor ve bununla ilgili hangi adımları atacağınızı merak ediyorsunuz. O zaman temelden başlayalım. İnsan hakları ihlallerini izleme, Belirli bir insan hakları konusunu veya durumunu, araştırmak için planlanmış bir dizi düzenli ve devam eden, sürekliliği olan eylem ya da eylemlerdir. Peki bu eylemleri nasıl gerçekleştiririz? İnsan hakları izlemenin dört adımına birlikte göz atalım. Hangi hakların ihlal edildiğini yerel ve uluslararası sözleşmelerden kontrol edin. İnsan haklarının uygulamada, yasalarda belirtildiği gibi korunup korunmadığını düzenli takip edin. Hangi ihlallerin olduğunu belgeleyecek verilere ulaşın. Takip ettiğiniz bilgi ve belgeleri teyit edip gruplayın. Araştırmanızı ihlal edilen hakları savunmak için kullanın. İnsan hakları izlemenin her aşamasında dikkat edilmesi gereken konuları sizler için derledik. Etkiniz web sitesine girerek ayrıntılı sunuma ulaşabilir, izleme çalışmalarınız için Etkiniz Avrupa Birliği programı desteklerine başvurabilirsiniz.